Neler talep ettiniz, talep ettiğiniz hangi konularda anlaşmaya vardınız da Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldınız. Bu soruyla başlayalım. Memnuniyetle. Süreç yaklaşık bir buçuk ay önce, bir buçuk ay önce. Yaklaşık... Tayyip Bey'in bir telefon konuşmasıyla başlamış galiba. Telefonda Fatih Bey'i aramış. Yok. Beraber buluştular. Fülyenin dışında. Ha buluştular. Telefon Bul görüşmesi olarak biliyordum ben de medya ya yansıdığı kadarıyla ikiz duyuyorum. Beraber buluştular. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanımız Fatih Beyefendi'ye, e, Genel Başkanımıza e, böyle bir teklifte bulundu. Ancak biz temel itibariyle canımız sıkıldı. Hadi bir de biz parti kuralım, bu seçime girelim. İşte soyadımız Erbakan yoluyla ne değerli başkanımız böyle bir şey arzu etti ne de destekleyenler. Biz e, yaklaşık dört yıldır 300 bin üyesi olan, bütün illerde ve ilçelerde teşkilat kurduk. Ve Türkiye'nin geleceğine damga vursun diye de 6 kitap yayınladık. Türkiye'nin geleceği için 9 bin küsur sayfa. Şimdi böyle bir parti sadece bir davet üzere hadi ben de katılayım sizin birliğinize demez. Çünkü biz halkınıza verdiğimiz bir söz var. Diyoruz ki biz şunları düşünüyoruz. Ve bizim konuştuğumuz şey bir iltihak değil. 30 maddelik galiba. 30 maddelik mi? ilk olan. Şimdi evet. biz iltihak kelimesini hiç düşünmedik. İttifak noktasında da seçtiğimiz terminoloji geçici seçim işbirliğidir. Peki buna neden gerek? Geçici geçici seçim işbirliği. seçim işbirliği. Çünkü bu bir koalisyon değildir. Biz kendi düşüncelerimizle gireceğimizi ifadeyle hatta kendi logomuzla ittifak içinde olmayı arzu ettik. Yani etrafta asparagas birçok şey dolaşıyor. Yok efendim şunu istedi, bunu istedi, 30, bakan, 30 milletvekillik istedi, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istedi gibi cümlelerin hiçbiri doğru değil. Ama bir şey samimi olarak söyleyeyim ben genel başkanımıza MYK'da değerli başkanım çok rahatlıkla cumhurbaşkanlığını arzu edebilirsiniz. Bu parti için de iyi olur. Devlet için iyi olur ve bizim daha rahat çalışmamız için de iyi olur diye teklif etmeme rağmen e, bir tipik şey davranışı var başkanın bir fikri benimsemiyorsa susmayı tercih ediyor. Dolayısıyla böyle bir... rahmetler böyle... Erbakan da öyle yapardı. su Kusardı. Evet. Birçok konuda da... Zerki soru tabi. Tabii birçok konuda da e, Allah için hocamın neredeyse kopyasını bu gelecekte göreceksiniz. Sizin sızladı da, mı? Efendim. E, Cumhur İttifakı'na katılmış olmaktan dolayısıyla sizin içiniz sızladı mı? Hayır. Ben e, çok pragmatik bir kişiyim. Şimdi bugünü düşünürseniz, mesela bizim taraftarlarımızdan birçok arkadaş... Girmedik diye kızanlar var, girdik diye kızanlar var. Mesela tabanınızın yüzde altmışı galiba girmek istemiyordu. Taban kelimesi yanlış. Değerli başkanımız böyle bir karar vermeden en iyi huylarından biri rahmetli hocamın aynısı istişare eder. Kim Fatih Bey ama kendi söylemişti Gizem'in dediğini yüzde altmışımız Taban istemedi. demedi. Ne dedi? Taban demedi beyefendi. Teşkilatın? Meyaka'da da. sordu, bizim fikrimizi aldı. Mekayaka'da sordu, Mekayaka üyelerini Üst yönetimin aldı. yüzde altmışı istemedi. O yüzde altmış dahi kesin değil. Çünkü bazı yerlerde ben toplantıların neredeyse hepsine katıldım. İl sorumlarına sordu, il başkanlarına sordu. Yaklaşık e, zaten o şeyde de televizyondaki konuşmasında da yüzde altmış beyan ettikten sonra yüzde elli cümlesini de kullanacaktı bazı toplantılarda derken koptuğu için. Ama anladığım ama, kadarıyla bir yarı yarıya fifti fifti bir, bir cumhur'a katılmayan durumu da var. Ama bütün o toplantılara katılmış biri olarak söylüyorum. Fikrini beyan eden herkes, bu benim fikrimdir ama vereceğiniz karara saygı duyuyorum demişti. Sizin yani, Ben e, ittifaka katılması yönünde gerekçelerimi anlattım. Şöyle bir e, yaklaşımım oldu. Şimdi mevcut parti liderlerinden e, hepimiz baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız bir dahaki seçimde olmayacağını kendi ifade etti. Hatta bazen bana bir yıl verin diyor bir dönem dahi değil. Efendim e, Allah uzun ömür versin. Temel Karamoğluoğlu Bey herhalde bir beş yıl sonra girmek istemeyecektir. E, Kılıçdaroğlu Beyefendi o da bir, bir dönem istiyorum ondan sonra gideceğim dedi. Devlet Bahçeli Bey aynı cümleyi sarf etti. Yani gelecekte siyasetimizde genç bir kuşak olacak. Özellikle sağ tabana hitap edecek kişi de Fatih Erbakan beyefendidir. E o zaman niye bu 20 yılın vebaline ortak oldunuz ki geleceği görüyorsanız? Yanlış. Yüksel Bey yanlış mı söylüyorum Sayın Bakanım? Yanlış söylüyorsunuz biz 20 yılın vebaline ortak olmuyoruz. Ben bütün çalışmalarımız boyunca bu YouTube'da da görülebilir. Biz yanlış gördüğümüz her şeyi hükümete ilettik. YouTube kanallarıyla Televizyon programlarıyla bizim derdimiz bağa girmek, bağcı dövmek değil. Bir nezaket içerisinde ne yanlış yaptılarsa gösterdik. Geçen gün televizyonda bahsettim. Belki bu seçim kampanyasında da yanlışları gösterirsiniz AKP'nin yanlışlarını. Ben 21 kitap yazmış biriyim. Mesela en çok konuşulan Akdeniz'de sondaj yerlerinin hepsinin yanlış olduğunu Değişik bir teknikle gösterdim. Ben uydu verilerini kullanan biriyim. Geologsunuz, evet. Geolojide e, bu şey etmez. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin şeyidir. Akdeniz'in tamamının suyunu kaldırarak kıta nereden dalmış, nerede hücreler bulunur ve e, Akdeniz'deki diğer hücrelerle bağlantısı nedir e, koordinatını vermecesine gösteren kişiyim. Bunu, İyi, mesela orada da bir kitap görüyorum Kanal İstanbul asla yapılmamalı diyorsunuz bunu, o da yine iktidarın projelerinden biri ona da herhalde karşı çıkıyorsunuz görmüştüm. bütün gerekçeleriyle mesela Kanal İstanbul'a da karşı çıkan biriyim ama olay şu biz şimdi bir koalisyon kurmuyoruz koalisyon kurulduğunda dahi alt alta bir protokol yazılır bu koalisyon döneminde şunu vaat edeceğiz denilir dolayısıyla biz şimdi kendi fikirlerimizi geriye attık diye bir düşünce yok Rahmetli Erbakan hocamın e, AK Parti hakkında söylediklerinden de geriye durduğumuz yok. Ama siyaset geçmişin, 30 yılın, 40 yılın bütün hesaplarını bir günde hallediğim e, şeyi değildir. Çok samimi konuşuyorsunuz. Evet. Hatalar var diyorsunuz. Biz var. ittifak yaptık ama Biz o hataları da biliyoruz diyorsunuz. Biliyoruz. Tarımdan, hayvancılıktan, enerjiden birçok konuda adalet noktasında ama bu Bizim o ittifakta bulunup e, rahatlıkla bu düşüncelerimizi anlatmamızı engel değil. Bizim var olma sebebimiz bu ülke bizim. Şimdi siyaset e, ben işte günlerdir televizyon televizyon dolaşıyorum. E, bir şey dikkatimi çekti. Hiç kimse e, Türkiye'ye ait ne düşünüyorsunuz diye hiçbir partiye sormuyor. Ya yani ne yapacaksınız arkadaş iktidara geldim benim aç karnımı nasıl doyuracaksın Sorusunu sormuyor. Sizler de inşallah bugün sorarsanız her televizyon bir kanun maddesine takmış. 6, Şöyle mi olur herhalde. böyle mi olur? Tamam da bu fukaranın karnını doyurmuyor. Biz gelecek beş yılda bu vatandaşı nasıl rahatlatacağız? Yeniden refaha nasıl kavuşturacağız? onun derdindeyiz. Peki Doğan Bey ben sorumu yinelemek evet. istiyorum çünkü Fatih Erbakan talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık demişti. Vardık. Şimdi ne talep ettiniz, ne konuda anlaştınız? Şimdi mesela 6284'de siz değindiğiniz için ekleyeyim o yasa. Yok oraya girmeyin. Sattımda, onu 5 defa, 10 defa anlattım. Mı? Ben ARGE'den sorumlu biriyim Hı -hı. ve birkaç defa anlatmama rağmen şunu gördüm. Özür diliyorum televizyonlarda esastan ayırıp Sanki bir kadın düşmanlığı varmış gibi. Hayır içinden bazı maddeler ayıtlansın dedik. Hı hı. Bu iki ay evlilik yapanın ömür boyu nafaka alması gibi. Hı hı. Efendim şimdi kadınlar evden e, kadının beyanına dayanarak evden erkeğin uzaklaştırması noktasındaki hukuki eksikliği anlatıyoruz ama kimse dinlemek istemiyor. Biliyor musunuz 6.284'ün 8. maddesinin 3. fıkrası ile... Medeni kanunun altıncı maddesi taban tabana zıt. Şimdi iki tane kanun taban tabana zıtsa biz diyoruz ki hukuk devletinde bu olmaz. Bunun düzenlenmesi gerekir. Şimdi bunun ne kadınların e, bu arzusuyla, talepleriyle ilgisi var. Hukuk devletinde bir sıkıntı varsa bunu düzeltmeliyiz. Şimdi kadının e, öldürülmesini genellikle konuşuyorlar. 2011 yılında Ölen kadın sayısı sadece 121. Ama sadece 101 bile korkunç bir rakam. Özür diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bu azdır demiyorum. Ama bu kanun teknik olarak her şeyi çözmüş olsaydı 2022 sonundaki rakam 579 olmazdı. Demek ki tek başına kanun çözmüyor. Bunun sosyolojik tarafı var, ekonomik tarafı var, birçok yönü var. Bizim de arzumuz bu yeniden konuşularak bir çözüme kavuşturursun. Eğer bu 2015 ile 2019 arasındaki 5 yıl içerisinde ve ondan sonrasını da söyleyeceğim. Evden gönderilen erkek sayısı doğrudur, yanlıştır, şudur, budur demiyorum ama 1 milyon 900 binden çok daha fazla. Evden gönderilen gönderilen erkek sayısı erkek sayısı bayanın esasına dayanarak sonra son 2,5 yılda da 19'dan sonraki 2,5 yılda da 743 bin şimdi bir aileyi siz bir kanuna dayanarak bir e, rahatlık işte bir ispatla yükümlü değil çünkü 6.284'ün 8. maddesinin 3, 3. fıkrasında bunların hepsi mi doğru Allah aşkına? yani siz, siz yurt dışında yaşamış birisiniz Amerika İngiltere hayır. görmüş yurt dışında eğitim görmüş birisiniz. Evet. Oralarda nasıl? Aynı değil mi aslında sizin savunduğunuzun tersi değil mi? Şimdi müsaade ederseniz devam edeyim. Siz İki küsur milyon kişiyi evden uzaklaştırdığınızda göz ardı edilen, ihmal edilen bir şey var evdeki çocuklar. Babanın evdeki gölgesinin yok olmasının çocuklarda oluşturacağı travma bir de sosyal hayata uyumlarındaki sıkıntı. Yani bu olay tek başına ben tabii kolu bacağı bir saldırıya uğramış arkalarında ben durayım beraber gidelim karakola bunları kastetmiyorum. Bunları bu, aman böyle bir şeyi de savunmuyorum. Ama hukuken boşluklar var. Bunlar ayıtlanmalı dedik. Bu kadar. Başka bir evet. izleyelim Sayın soruyordum. Bakanım bu arada tabii taleplere ben geçeceğim ama aynı zamanda anayasa hukukçusu Güzel evet. Yalova belki bu konuda hani kanunu hukukada değinmişken sizin de ekleyeceğiniz olur. Doğan Bey özellikle medeni kanunla değil mi? Siz çeliştiğini o maddelerin ayıplanacağını söylüyoruz. Hatta daha net açayım. E, 6284'ün 8. maddesinin 3. fıkrası. İspata gerek duymadan sadece kadının beyanına esas alıyor. Medeni kanunu hocam daha iyi bilir. Altıncı maddesi ise erkeğe ve kadına ispat yükümlülüğü getiriyor. Yani bir şey diyorsan onu ispatla yükümlüsün diyor. Sonuçta bu çelişkiyi iki kanun maddesi arasındaki çelişkiyi gidelim diye o noktada anlaştınız. <gülüyor> oradaki işte bu sadece bir ay, iki ay, 15 gün evlilik alarak ömür boyu nafaka almanın sizin çocuğunuzun başına gelirse fark ederseniz ömür boyu nafaka verecek sebep iki ay evlilik aldı. Bu tür şeylerin düzeltilmesini arzu ediyoruz. Bu da ne kimseyi kötülemek için ne bayanlara bir şiddet uygulamasında taraftar gibi. göz Bunlarla uzak ya da yakın alakası yok. Ama bu kadar girmek istiyorum. Bizim eğer diğer şeylere de mesajım olsun daha fazla hukuk gerçekten öğrenmek istiyorlarsa partimizin bir hukuk danışmanı var Erba Fatih Erbakan Beyefendinin Doktor Kadir Yılmaz lütfen o arkadaşımızı davet edin. Çünkü ben genellikle yatırımlar projelerle uğraşan kişiyim. Bundan fazlası da Türkiye'deki esas problemi örtmek gibi geliyor bana. Valla bu ne götürür ne getirir evet. kadın, kadın oyları seçmen oyu açısından göreceğiz. Evet, sayın evet. Bakanım sizin bu konuyu eklemek istediğiniz var mı geçmeden? Hayır ben daha sonra genel bir, ben, genel bir değerlendirme evet. yapacaksınız. Hayır. Peki Doğan Bey talepler hususunda belki Doğan Bey'in ekleyeceği Şimdi olur. Şimdi bakın. Çünkü tek tabii ki 6.284 değil elbette konuşulan konu. Hayır değil. Konu. Üretim, Hadi. istihdam ve ihracat ekonomisinin uygulanmasını talep ettik. Bunu neden talep ettik? Siz istediğiniz kadar dışarıdan para getirin, içeride para değişimlerinde, işte faizi değiştirin, aklınıza gelen her türlü manipülatif olayları yapın. Sonuçta size söyleyecekleri güzel de ne ürettin? Üretim azalmışsa siz istediğiniz kadar para değişimleri yapın, dışarıdan borç alın ülke iflasa mahkumdur. Yapay e bol bol inşaat yapıyor. Üretimle yönelik hiçbir şey yok. Şimdi Sadece yol inşaatı, köprü inşaatı o şekilde işte. Tam o şekilde büyümeyi hedefliyor. Bunları nasıl barışacaksınız ki bu konular? Biz biz zenginler geçmiş, yaratıyor. Bu kaitler. Geçici seçim işbirliği yapılırken e, bir madde yazmadık. Geçmiş 20 yılınıza da biz ortak oluyoruz gibi bir cümle tercih etmedik. İlişki yani olmuyoruz diye bir madde koysayınız değil mi Sayın Bakan? E, halkın feraseti vardır. Biz bir e, yeni enerji katmak, yeni can katmak çünkü hakikaten halkta büyük sıkıntı var. Bunu nasıl değiştirmek için biz çalıştık? Bize mi sormak istedi? Yani milletvekili konusunda, şu konusunda nasıl ayrı gireceğiniz ama... Yok bitmedi, zaman? bitmedi. Daha anlatacağım. Tarımda, herkes sanıyor ki tarımda herhangi bir parti geldiğinde düzgün bir karar alırsa Türkiye'nin durumunu düzeltebilir. Hayır düzeltemez. Niye biliyor musunuz? Çünkü Dünya Ticaret Örgütü ondan, 95'te imzalandı. Sadece AK Parti hükümeti için söylemiyorum. Ondan evvelki hükümetler de Özal Hükümeti, Tansu Çiller Hükümeti döneminde her biri bir parça koyarak bizi Dünya Ticaret Örgütü'ne mahkum ettiler. Çok net söylüyorum. Oradaki anlaşma önce 47'den başlayıp 94'ün sonuna kadar merak eşle 8 raunt yapıldı. Uruguay roundu sonuncusuydu. 95'in birinci günü ticarete girdi. Dünya diyor ki herkes ekip herkes biçmeyecek. Peki ne olacak? Bazı ülkeler tarım yapacaklar. Bazı ülkeler de bu tarım ürünlerini satın alacak, işleyecek, mamul olarak satacak. Şimdi yapılan dışarıdan biz buğday alıyoruz, un yapıp satıyoruzun altında yatan gerekçe bu. Ama sonuçları itibariyle Dünya Ticaret Merkezi'nin işlemlerini inceledik biz. Dünyaya 95'ten sonra 4 tane 4 firma hakim oldu. Archil, Daniels, Bungee, Dreyfus, evet. Louis. 4. Onların reklamını hakim. niye yapayım? Dünyanın canını <gülüyor> okuyorlar yani. Yok, benim Ama %70 ithalat ve ihracata bu karardan sonra sahip oldularsa kim iktidar tamam. olursa olsun ama de, AKP ile işliyor işte buğdayda ithal yapan hale getiren AKP diye. Yani Siz o zaman AKP'yi senin 20 yılını düzeltme söz almışsınız. Ondan önce Tansu Çiller döneminde de Avrupa yanası bağlandığımızı, yani konu uzun da tek tek gitmeyi istiyorum. Gümrük duvarlarını indirerek onları, bizi pazar, onları satıcı yapan, maddeleri imzaladılar 94'te. Ne gariptir ki biz de meydanlarda göbek atarak kutladık ama Avrupa bizi çok istiyor. Birkaç kere kutlandı o. Evet. evet. Kutlamayan başbakan ee, Ondan evvel Hüsarbey yani, daha iyi hatırlar. Dolayısıyla tarımı düzelteceğiz diye ortaya çıkanlar bunların konuşulması lazım bu toplantılarda. Cevap eden biri gelmeli, diğer muhalefetlerden gelmeli. Arkadaş nasıl çözeceksin demeli. Belki onlarca program olduğu bir kanun maddesini takmışız e, halk da bıkmıştır bizden ya, biz ne vaat ediyoruz Vallahi Allah ben aşkım. takmadım vazgeçtim siz konuştunuz ben bıraktım evet. onu peki size bir şey soracağım Buyurun. millet ittifakından sayın kılıçdaroğlu cenah veya karamollu size bir sıcak temas oldu mu hiç bu süreçte şöyle ben e, fikri itibariyle e, bütün partilerle yan yana gelecek gibi davranan biriyim çünkü Rahmetli Erbakan Hocamız bizim için çok güzel örnekler vermiştir geçmişte. CHP ile de bir koalisyon yapmıştır. MHP ile de yapmıştır. Diğer partilerle de yapmıştır. Siz türbünde durarak ülkeye hizmet ettim diyemezsiniz. Sahaya inmek mecburiyetindesiniz. Dolayısıyla ben çok yürekten kendi genel başkanıma teklif etmiştim. Yani... Kılıçdaroğlu Beyefendi ile de rahatlıkla görüşülebilir diye. hatta. Erbakan'a Kılıçdaroğlu ile görüşün görüşmesini, diye. Görüşmesini evet, arzu eden kişiyim. Evet. Hatta dolaylı olarak benle irtibata geçtiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından biri. isim vermeyeyim saygısızlık olur. Sayın Kılıçdaroğlu Beyefendi'nin o danışmana söylediği cümlede bir beisi yoktur. Ben de aday olduğum ilan edildikten sonra ben kendilerine dedim ki sizin ziyaret etmeniz lazım. Memnuniyetle de ziyaret ederim dedi. Çünkü benim kafamda açık açık söylediğim de şey günün siyasi konjüktüründe biz şimdi bir ittifaka girmek için bunu yapamayız. Ama gelecekte meclise girince Cumhuriyet Halk Partisi ile de çok rahatlıkla bir koalisyon kurulabilir. İnsanların yan yana gelmesi zaten size bir gönderme oldu. Değil mi? Evet. İnsanların yan yana gelmesi birbirlerini yakından tanımaları birbirlerini ısınmaları bu çok önemlidir. Uzaktan yana sizi başka tanırlar. Bir sohbetiniz olursa başka olur. Başka Dolayısıyla olur. Fatih Erbakan Beyefendi'ye söyleyeyim. Bu durumu Fatih Erbakan Beyefendi'ye de anlattım. Kendileri de memnuniyetle dedi görüşürüz. Kılıçdaroğlu'yla evet, memnuniyetle görüşürüz. Memnuniyetle dedi. görüşürüz dedi ama olayların akışı içerisinde bu mümkün olmadı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da çok mahmur şu günlerde. Bizim durumumuzu da biliyorsunuz neredeyse her gün başka bir toplantı evet. oluyor. Ama bizim niyetimiz halistir. Eğer Türkiye'ye hizmet etmek istiyorsanız Bizim düşmanlarımız yoktur. Partilerin düşmanı olmamalı bu ülkeye hizmet için yola çıktılarsa hı hı. siz yan yana gelebilmeli sizin programınız orada durur. Milli görüşümüz durur. Onların sosyal demokrat felsefesi durur. Ama ülke öyle bir noktaya gelir ki geçmişte işte Kıbrıs olayları gibi hı hı. yan yana gelmek durumunda olabilirsiniz. Dolayısıyla aranızı... Sıcak tutmak durumundasınız. Yani evet. bir gün açmak durumunda olduğunuz kapıyı çarparak çıkamazsınız. O bakımdan da ben bunları çok rahatlıkla ifade ediyorum. Samimiyetle de bu arada Fatih Efendi'ye de teşekkür ederim. Bütün kendi hakkındaki düşüncelerine ters olsa dahi bütün bunları rahatlıkla dinliyor. Beğendiklerinde kabul ettiklerini rahatlıkla evet. söylüyor. Bu açıdan da e, hiçbir problem yok. Şimdi Sayın e, Aydal, baktığımızda siz de az önce Erbakan Hoca'dan bahsettiniz, evet. Milli Görüş Kökeni'nden keza bahsettiniz. E, Yeniden Refah Partisi, Necmettin Erbakan e, vefat ettikten sonra kurulan bir parti. E, Saadet Partisi yine o da Milli Görüş'ün evet. temsilcisi olarak kabul ediliyor. Erbakan hayattayken kurduğu ve son nefesine kadar da içinde olduğu bir parti. Şimdi evet. Yeniden Refah aslında biraz da Fatih e, Erbakan'ın Saadet partisiyle anlaşmazlıklarından ötürü kurulmuş bir parti olarak da görünüyor bilmiyorum katılır mısınız ki Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolluoğlu da Millet İttifakı'ndan çok net bir e Millet İttifakı'ndan yana çok net bir tavır aldı. Evet. Cumhur İttifakı'ndan hep uzak durdu. Ama aslında yeniden Refah Partisi'nin ve Erbakan Hoca'nın da yaşarken izlediği, az önce sizin de biraz değindiğiniz ucundan evet. işte anti AK Parti ya da anti Erdoğancı çizgiyi izlememesine bir tepki olarak geçtiğimiz günlerde Ecevit ve Erbakan birlikteliğini anımsattı. Bir paylaşım yaptı. Az önce sizin de dediğiniz gibi <gülüyor> evet. e, CHP ile milli görüşün koalisyon kurabildiğini de hatırlattı. Yani acaba şöyle bir mesaj mı veriyor diye düşündüm. E, biz bugün CHP ile itfak yapıyoruz diyor Sayın Karamolluoğlu. Yani Erbakan Hoca'nın izinden gidiyoruz. Sizse yani Yeniden Refah Partisi ise onun izinden gitmiyor. Yani tabiri caizse, kaba tabirle Kızım kim, sana söylüyorum. Gelin sen anla dercesine mi kim, acaba yorumlamak be, kim, gerekir bu paylaşım? Kim partisi? gitmediğini söylüyor. İşte Saadet Partisi Genel Başkanı'nın o paylaşımından bu çıkarılabilir mi diye. Siz sadece kendi özel şeyinizi söylüyorsunuz. Çıkarılabilir mi? Hayır böyle bir şey çıkartılamaz. Esas Milli Görüş'ün merkezi yeniden Refah Partisi'dir. Saadet Efendim, Partisi değildir diyorsunuz. Şöyle bu tür tartışmaların içine çekilmem de doğru değil. Çünkü ben geçmişte... Temel Karamollulu Beyefendi ile 54. hükümette yan yana görev yaptığımız kişidir. Ve rahmetli Erbakan Hocam o 11 aylık dönemin son 2 ayındaki parti ziyaretlerinde Temel Karamollulu Beyefendi ile beni yanına alarak parti ziyaretlerine gitmişti. Özel hukukum var. Allah için de saygı duyuyorum. Recai abim Saadet Partisi'ndedir. Çok sevdiğim bir kişidir. Daha da ötesi yani bu tür şeyler, manipülasyonların sanki saadetteki kişilerle yeniden refahtaki kişilerin farklı kişiler olduğunu ortaya sürmek ya da böyle bir argümanın içine girmek doğru değildir. Gelecekte nasıl yan yana geleceğiz biz. Yani bizim en ufak bir rahatsızlığımız yoktur. Benim şahsım adına yoktur. Dolayısıyla bu tür tartışmalara biz girmeyiz. Yani ben şöyle baktığımda Erbakan Hoca son nefesine kadar hep ...AKP'ye ve Erdoğan'a kızgındı. Değil mi Sayın Bakanım? Yani oğlu affetti, Ahmet şimdi geri döndü. Değil. Aslında mirasına, Erbakan'ın mirasına tırnak içinde Bunlar bir şey, ee, o anlamda değil ama siyaset sonuçta bu. İhanet etti gibi, yani Erbakan Hoca hep e, yani demediği lafı bırakmazdı. Ve asıl kavgası <gülüyor> AKP ve Erdoğan'dı. Belki bunun için dibinde de bir siyasi küskünlük de vardı... Kendilerinden ayrılmış olmasını. Fatih Erbakan bir anlamda babasının mirasını hani böyle bir salladı gibi de Beyefendi, algılanabilir. Beyefendi siyaseti günlük düşünürseniz o noktada haklı olabilirsiniz. Uzun vadeli siyaset düşündüğünüzde bütün problemleri bir günde çözmemeyi öğrenirsiniz. Şimdi biz geçmişe ait bütün problemleri bugün çözelim noktasında olursak siyasetin bir tarafına gömülür kalırız. Önemli olan sahaya inmek. Halkın bize ihtiyacı var. Karnımı doyur diyor. Biz ne hocamın söylediğini unuttuk, ne o e, haksız davayı unuttuk. Ama bunu bugün çözmek mecburiyetinde değiliz. Dolayısıyla bir iki ay kalmış bir noktada eskiyi göstererek e, böyle bir yorumda bulunmak da haksızlık. Uzun vadeli bakmak lazım bir siyasi partinin performansına ve gelecekte ne yapacağına. Bu bakımdan bunu haksız görüyorum, biz unutmadık. Rahmetli Erbakan hocamla yakın mesaide bulunan biriyim. Yapılan haksızlıkları da gördüm. Hocamın bütün söyledikleri e, kulağımızdadır. Ama bu bugünkü problem için ortaya koyalım, her şeyi bozalım, tribünden seyredelim derseniz vakıf olursunuz. Parti olmazsınız. Bu bakımdan da bizim tabii öncelikli görevlerimizden biri kendi teşkilatımıza bile öncelikle bunu anlatabilmektir. Siyaset bir günlük değildir. Türkiye'ye gelecek 40 yıl hizmet edeceğim diyorsanız, problemlerin hepsini birinci gün bugün çözeceğim düşüncesinden vazgeçmeniz gerekir. Bu bakımdan biz ne geçmiş yıllaki kabul etmemiz için bir sebep yok ki, biz ortak falan değildik. Ve YouTube'a bakın, ben eksik gördüğüm, yanlış gördüğüm her şeyi ve karnımdan konuşmayan biriyim, burada da görüyorsunuz. Açık açık ifade eden biriyim, tabii bir nezaket ölçüsünde. Ben 21 kitap yazdım, bütün eksiklikleri söyledim. Bu benim vazifem. İsmim önünde Profesör Doktor yazıyor. Ama kabul buyurulur, kabul edilmez, itibar edilir, edilmez. Bu başka bir keyfiyet. Ama siyasette olduğumuz zaman bu kabul edilmelidir diye düşünenlerdenim. Mesela bu maddeler içerisinde eksikler de olabilir. Biz onlardan da yeni bir form atıldı. Değişen bir şey olmadı. Ama ben genel başkanımıza isram ettim. Hiç gözükmeyen bir problem var. Kamu mühendisleri 100 bin küsur Benim, ama kamu, kamu mühendisleri, mühendisleri, kamu evet, da çalışan mühendisler. Sizin duydukları andan itibaren onu soranların sayısı da hayli fazla oldu. Evet kamu ne mühendisleri. diye. Ya Allah aşkına kamu mühendisleri dediğiniz şey o çok beğendiğimiz yolları, köprüleri, hastaneleri, fabrikaları, nükleer santralların her birinde emek veren kişiler. Ama aldıkları paraya bakıyorsunuz en fazla alan 18 bin lira alıyor. Eğer siz bunların yaşam standartını yükseltmezseniz yarın göç ederler. Buna da karşı değilim ama geçmiş hükümet, Ak Parti hükümeti bir strateji değiştirdi Şubat 22'den sonra üç şey dal vardır. Hekim grubu, savcı hakim grubu ve mühendis gruplar bunlar yıllarca birbirine çok yakın gitmiştir. Değerli doktorlardan özür diyorum. Onların aldığı parayı söylediğim zaman sanıyorlar ki ya hocam bu fazla mı diyor. Öyle değil. Ama 13 bin liradan 18 bin liraya mühendis yükselirken 18 bin liradan 64 bin liraya çıkması doktorun mühendise de talep etme hakkını doğurur. Çünkü ülkenin parası yoksa e, bu mühendisleri süründürerek yapamazsınız bunu. Bir şey üretilmesi lazım. Evet. Bu sefer ne olacak? İç göç başlar. Dış göç başlar ederseniz Bizim de gayretimiz diyoruz ki bu dikkate alınsın. Korba kanun var. Bir hafta içinde çıkacak. Hükümetten istirhamımızdır. Yani bunu bir dikkate almaları çok iyi olur. Çünkü ülkeyi inşa eden bir gruptan bahsediyoruz. Evet. Kötü bir şey mi söylüyoruz? Tabii ki. Bu, şey tür söylüyor bu tür şeylerin, bu tür şeylerin dirlendirilmesi gerekiyor. Ben daha acizane onu bu da yapıyorum. yani söz sahibi olabilmeniz için 14 Mayıs seçimlerinden sonra bir yerde bir iktidarda, bir köşe başında olmanız gerekiyor. Ama siz sanki geçici bir İttifak gibi diyorsunuz. Hayır, o lafınızın hayır, çok... altını ısrarla çizmek istiyorum. Geçici bir seçim ittifa diyorsunuz. Sonra sanki muhalefete geçecekmiş gibi. Onu da ifade etmedim. Meclise girdik diyelim. Bizim milletvekillerimiz var. Hükümetle kimi kuracaksak ondan sonraki konuşulacak şey koalisyon protokoludur. Biz taleplerimizi söyleriz. Karşı taraf taleplerini söyler eğer bize ihtiyaçları varsa. Alt alta yazılır. Türkiye'de ehemlerle mühimleri ayırt etmek mecburiyetindeyiz. Yani Türkiye'nin öncelikleri nelerdir? Bu fukara halkın karnını nasıl doyururuz? Bu önemli. Evet. Kimsenin konuştuğu şey değil bu. Hangi toplantıya gidersem gideyim hep sosyal işlerden konuşuyoruz. Ya Allah aşkına televizyoncu arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Seçime kalmış 40-50 gün hala Türkiye'ye ne vereceksin arkadaş iktidara gelince diye soran biri yok. Bu olmalı diye söylüyorum. Sayın Aydans o, şimdi iktidara o, gelmekten şim Tamam. Evet miktar milletvekili sayımızın az ya da çok olması önemli de bize ihtiyaç duyulduğu anda gel koalisyon kuralım dendiği anda değerli bakanımız çok daha yakından bilir iki parti yan yana gelir ne yapacağız der bakanlıkların hangisini paylaşalım işte hangi şey önceliklere verelim böyledir bunda ayıp değildir bütün uluslararası hukuk böyledir koalisyon kurulur o imzalanır o bir protokoldur ona uyulmadığı zaman Partiler e, bunu de gerekçe göstererek koalisyondan ayrılıyorum derler. Bizim ise e, bu hazırladığımız şey iyi niyet zaptıdır. Memorandum of understanding'dir. Karşılıklı anlamadır. Biz diyoruz ki iktidara geldiğimizde ya da sizin yanınızda duracaksak gelecekte ne yapacağımızı yazıya döktük. Hükümette de olumlu karşıla, e, karşılamıştır AK Parti. Dolayısıyla... Ya, bunun bir hukuki geçerliği var mıdır diye soracaksanız, hukuki geçerliği bizim kendi tabanımıza olan sözümüzdür. Yani biz canım sıkıldı, evden kaçan gibi gittik oraya sığındık şeklinde gitmedik. Biz düşüncelerimizi aktardık, AK Parti de kabul ettiği için şu anda kendi logomuzla giriyoruz. Kendi dokunuzda Tam da bunu söylemişken aslında ben vurgulamak açısından... Sayın evet, Bakan evet, siz projelerimiz... bıraktık, unuttuk ama siz dinliyorsunuz. <gülüyor> evet. Sayın Bakanım sonunda ben, ben özetleyeceğim dedi. Genel olarak bir yorum yapacağım dedi. Ama Sayın Aydaş şimdi tabii bu projeleri gerçekleştirebilmek için Hakan Beyinde de dediği gibi iktidarın köşe başı <gülüyor> konumunda olmak gerekir. Yani bir köşe başı gerekir. gerekir. Evet. Ama baktığımızda AK Parti içerisinde mesela bir yeni seçim yasası uygulanacak biliyorsunuz. Baraj 6 kalan partilerde keza olabilir ama MHP hususunda işte %7'lik baraj altında kalabilir endişesiyle ortak liste hazırlığında olunduğunu duyuyoruz. Kulis bilgileri bu şekilde. Keza Hürdapar da protokolde logosuyla yer almıyor. AK Parti listelerine seçime gireceğiz dedi. Siz kendi logomuz, amblemimiz dediniz. Ama Hı. ben vurgulamak açısından sormak isterim. AK Parti ile bir ortak liste yapma durumunuz ya da il il farklı illerde bu tarz strateji izleme durumunuz var mıdır? Yoksa tek listeyle mi gireceksiniz? Ben 23 ilde galiba evet, Biraz evvel Hakan Beyefendi ile kuliste bir ön sohbetimiz oldu. Şimdi bu konuşmalar sürerken AK Parti katılanları tarafından bir teklif geldi. Dediler ki biz 23 ilde çok küçük oylarla milletvekili kaybettik. Tamam siz logonuzla girin ama bu 23 ilde de siz aday göstermeyin. Göstereceğiniz adayları bizim listeden gösterin. Dolayısıyla oradaki ildeki kişiler de desteklerse o kaybedilen 23 ilde kaç milletvekiliydi dürüstçesi bilmiyorum. Kazanım olur. Bu da düşünülebilir. Anormal bir şey değildir. E i̇şte önümüzde bir içtihat var. 23 ilde AK Parti listelerinden girebilirsiniz değil mi? Henüz bu konuda anlaşma yapılmadı. Ama mı? ihtimal dahilinde. İhtimal dahilinde. Evet. Çünkü Saadet Partisi ile Millet İttifakı içerisinde Saadet Partisi Deva Gelecek. ve Gelecek Partisi böyle bir acaba... E, blok içindeki, küçük İttifak bir blok içi... yaparak İttifak. girelim mi diye bir konuşma yapıyorlar. Hangi gerekçeyle? Don't sistemindeki sıkıntı sebebiyle. Keşke siz de oraya katılsaydınız. Efendim? Millet ittifakı içindeki o daha muhafazakar ittifa, yeniden refah da oraya katılsaydı. Şimdi... Hepiniz birbirinize da, daha çok yakışmıyor İ... mu Sayın ha, Bakanım? Hayır. İttifak başka bir şey. Evet. Herkesin bir siyasi duruşu var. Biz milli görüş duruşundayız. İsadet e de öyle. Şimdi hakkını yemeyin. Yiyemiyorsunuz zaten. Ben Saadet'in adına bir şey konuşamam. Ama partiler. Hadi milli görüş değil diyemezsiniz. Partiler. Hayır, öyle bir iddiada da bulunmam. Ben oradaki arkadaşlarımın hepsini seviyorum. Ee, farklı partilerdeyiz ama mesela birçok kişi bilmiyor. Rahmetli Erbakan hocam bir sabah beni davet etti. Gel Saadet'in kurucusu olacaksın dedi. Hı. Ben Saadet'in kurucusuyum biliyor musunuz? Tabi tabii. Ama daha Sizin sonra o zaman Millet İttifakına geçmeniz lazım. Daha sonra yok öyle bir şey yok. Daha sonra, daha sonra üniversiteye dönüp e, ünvan alabilmeniz ya da makama oturabilmeniz için parti üyesi olmamanız lazım. Çünkü şey çok sonra çıktı e, üniversitede olanların siyasetle uğraşma kanunu. Ben o sebeple istifa ettim Saadet Partisi kuruculuğundan ve ilişkimi o noktada kesmişim. Yani bir siyasi gerekçeyle değil. Üniversitedeki ihtiyaç sebebiyle olmuştu bu. Dolayısıyla benim oradakileri tamamı arkadaşımdır. Kötü söz söylemek için hiçbir gerekçem yok. Geçmişte beraber çalıştığım kişiler de vardır. Şimdi farklı partilerde görünüyor olabiliriz ama bir de espri yapayım. Fatih Bey'in yaşı 44'tür. İnşallah gelecekte beraber çalışma fırsatımız olur. Evet. Peki şu iki gündür. Evet. E, Güzel şu soruyu sormak istiyorum. Yani tepkiler ne? Mesela Meral Hanım bir gitti geldi iki günde anımsarsanız. Sizde de öyle bir gel git hali <gülüyor> <gülüyor> olabilir mi diye Yine soracağım. Ben şahsımda mı? Çünkü yok. Hayır. Estağfurullah. Ben sizin samimiyetinize ve açık sözünüze. Gerçekten şu anda da hayranlık duyuyorum. Her soruya cevap veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizde dayanıyorsunuz. Evet. Yani biz gazeteciler biraz zoruzdur. Dayanıyorsunuz. Evet. Üstelik de bir de biraz da muhalif bir kanaldayız. Öyleyse, muhalif bir, bir konumuz yok. var. Ona rağmen dayanıyorsunuz. Onun için buna gerçekten çok saygı duyuyorum. Hani iki gündür mesela Bayağı istifalar başlamıştı değil mi? İyi Parti'den falan. Meral Hanım bir battı. Sanki o sizde olduğu gibi. %40, burada 30 neyse artık olmayalım Babandan derken. Babandan bahsetmiyoruz. 100, İdari bahsetmiyoruz. kadrodan ortalama bir değerden Size bahsediyoruz. de mesela olabilir mi? Mesela Elif Erbakan'ın, Fatih Bey'in kız kardeşi. Onun da buna bugün spekülasyonlar vardı. Spekülasyon diyorum kendisinin açıklaması yok. Sizin yeniden Refaan AKP'nin yanında yer almasına... Biraz tepkili olduğu, bu konuda açıklama yapabileceği şeklinde de rivayetler diyeyim dolanıyor. Hayır ben size doğrusunu anlatayım. Anlatın. Elif Erbakan hanımefendi e, hocamın değerli bir kızıdır. Mekayaka üyemizdir. Ve Mekayaka da samimi olarak kalktı biraz evvel ifade ettim. Fatih Erbakan Bey'in en güzel özelliği istişare. Ne dedi Elif Erbakan? Bütün bayanları dinledi. Elif Hanım'ı da dinledi. Elif Hanım başlangıçta... Çok net cümlelerle karşı olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'na katılmaya karşı olduğunu karşı söyledi. Karşı olduğunu ifade etti. Erbakan'ın Erbakan kızı. Evet ama bizim kendi içimizdeki uygulamaları anlayamazsanız bunu hissedemezsiniz. Biz bütün düşüncelerimizi net söyleriz. Biz e, genel başkana bir danışman hükmündeyiz. Sonunda siyasi riski alacak olan kişi genel başkanımız Fatih Erbakan beyefendidir. Tabii tabii. Elif Hanım söylemiş olabilir dedikler. ama bu bir aile şirketi değil Allah aşkına. MKYAK üyemizdir. Bütün e, özgürlüğüyle fikrini söylemiştir. Ve ilginçtir tam tersine e, Erbakan Hocam'ın damadı MKYAK üyesidir. O da tam tersini söylemiştir. Cumhur İttifakı'na ilke katıldınız. Kat hayır katılabiliriz demiştir. Hı. Elif Hanım'ın eşi mi? Eşi. Dolayısıyla eşi katılabiliriz dedi. Hatta ben Hanım biraz da bu ciddi dedi. şeye... Enteresan bir tartışma olmuş içeride. Şöyle içeride herkesin ne kadar hür düşüncelerini söylediğini ben anlatabilmeliyim ki ne kadar iyi niyetle yaklaştığımızı görün. Orada ben bir espri yaptım Elif Hanım'a. Dedim ki Elif Hanım önce bir aranızda anlaşın evde sonra bu şey edelim espriydi tabii. E, haklılık payları. Herkese. Cumhur İstifakı'na katılmaz Sayın Bakanım. Karı kocayı da bölmüş biraz. Yok bölmedi. E, saygı duyduktan sonra fikirlere tabii. bir şey yok. Tabii. Tabii, tabii. Toplantı sonunda itiraz edenler bile her biri tek tek Sayın Başkanımıza döndüler. Değerli Başkanım düşüncemiz bu. Ama siz ne karar verirseniz uyacağız. Siyasi parti böyle bir şeydir. Oylama yapıldı mı? Efendim? Oylama yapıldı mı? E, tek tek konuşulduğunda Değerli Başkanımız çetele tuttu. Yani olumlu ya da olumsuz konuşanlar. Çünkü nihayetinde gelecek 40 yıla hükmedecek kişi kendisidir. Burada yalnız taban da Siyasi... önemli. Taban nasıl algıladı Şimdi bunu? Şimdi şöyle. Yani e... o taban yeniden değil mi AKP'ye gitmişti. Yeniden yani... yeniden refaha döndü Fatih Erbakan'ın örgütlenmesiyle. Öyle bir taban. Mesela MHP benzer şeyi yaptı. MHP'nin çok güç çitirdiğini görüyoruz AKP ile birlikte. Yani böyle bir ters tepme durumu da var. Tabanda mesela istifalar vesaire falan. Bir şey var mı yoksa orada da fikir ayrılığı var ama sonuçta partinin kararıdır. Öyle mi devam edeceğiz? Şimdi, Oradan ne hissettiniz? Şöyle. Tabandan. Benim şimdi tarafım belli olduğu için söyleyeceğim ön yargılı gibi gelebilir. Ama, ama konuşmamın yürekten olduğunu, her yerde rahatlıkla konuştuğumu... Ya biz de ön yargılı soruyoruz belki. Şöyle. Ki, ya kusura bakmayın size de soruyorsun. Bir partide eğer olayların tamamını anlayamayan oy vericiler ve taraftar varsa bir iki noktadan çıkarak... E, Ha istifa ediyorum diye de yazabilir, gönlü kırılabilir. Bizim vazifemiz o değerli kardeşimizi de inandırmak ve partiye oy vermesini sağlamaktır. Çünkü ilk günlerdeki anlayışla sonraki anlayışlar farklı olabilir. Kaldı ki madem ki bir parti disipliniyle davranıyoruz, o arkadaşlarımız da gerçekten milli görüş içindeyse ya ne diyorlar diye bir dinleyip sonra tekrar karar değiştirilebilir. Olumlu da gelen var, olumsuz da gelen var ama belki de benim 22 bin kişilik bir medya ağım var. Çoğu olumlu ama benim arkadaşlarım olduğu için böyle olabilir. Farklı düşünce sevk edenler de var. Saygı duyuyorum, evet. diyecek bir laf yok yani. Herkes istediğini düşünebilir. Peki e, Sayın Ayda, biliyoruz ki Cumhur İttifakına Hüdâpar da yine destek verecek. Protokol logosu olması olmaması o ayrı mesele tabii. E şimdi Hüdapar'la ilgili birçok tartışma konusu ortaya koyuldu biliyorsunuz. İşte Hizbullah'ın siyasi uzantısı olması vesaire. Benim girmek istemediğim bir konu özür diliyorum. Yani uzatmayın diye söyleyeceğim. Evet. Erdoğan sözleri üzerinden soracağım aslında hayır, ama. Yani milli bir yapı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna hayır. Nasıl ben sözler üzerinden diye? kimsenin cümlesi üzerine hiç yayın yapmadım, yorum yapmadım. Şimdi AK Parti ile Hüdapar arasında olanların hiçbirini bilmiyorum. Saygısızlık olmaz mı bir yorumda bulunmak? Dolayısıyla o bizim dışımızda bir olay. Biz kendimizle AK Parti arasında ne olduğu ifadeyle yükümlüyüz. Her partiyle ne görüştü, ne dedi bizim vazifemiz değil şimdi. Peki Hüdapar sizce yerli ve milli bir yapımı? Ee, bu soruya da e, soru geldiği zaman siyaseten Refah Partisi'nin önüne Cevap verecek olan kişi yine her türlü değerlendirmeden sonra MYK, MYK'ya kadar Sayın Genel, Başkan, Genel Başkanımızdır. Dolayısıyla her şeyi incelemeden ne oldu cevabını verecek konumda değilim. Hı hı. Yorum yapmak istemiyorsunuz evet. o konuda. Peki şunu da sormak istiyorum. Yani deniliyor ki yine iddialar tabii doğrudur değildir. Aslında sizden öğrenmek istiyoruz zaten gayemiz o. Fatih Erbakan ilk görüşme sonrasında yani bizim o bilmediğimiz işte Sayın Erdoğan'la Beştepe dışında bir yerdeki görüşmeden bahsetmiyorum. Esas Cumhur İttifakı'na katılma noktasında ilk görüşmeden sonra olumlu yanıt verebilirdi. Ancak Fatih Erbakan Erdoğan'ın kendisini ziyaret etmemesinden dolayı böyle bir kralı, şey iddialar var. Ha böyle bir şey olmadı. Doğru değil diyorsunuz. Hayır şöyle hanımefendi. Çünkü bu Binali tür, Yıldırım biliyorsunuz ziyaret etti. Beyefendi, özür diliyorum hanımefendi. Bu tür ilişkilerde sizin programınıza Sayın Cumhurbaşkanı'nın programının günlük uyuma mecburiyeti yok. Koca devletin başı. Hı hı. Dolayısıyla bu zamanda daralmış. Böyle bir durumda Binali Yıldırım Beyefendinin gelmesi çok tabidir. Ve eğer gerçekleşmiş olsaydı o dönemde ee, arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın da gelmesi beklenirdi. Nitekim şimdi muhtemelen e, kesin bilgim yok ama inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı bizim partiyi önümüzdeki hafta ziyaret edecektir diye düşünüyorum. Evet. Yani iddialar olduğu için sordum öyle bir şey kesinlikle yok diye de yok, siz niye? bu iddialara gereken yanıtı verdiniz. Çok net altını çiziyorum halkın derdiyle yola çıkmışsınız beni ziyaret etti etmedi kaprisi. O kadar küçük kalıyor ki bu işlerin içerisinde. Nedir Allah aşkına yani? Dünyanın bin tane şeyi var. Vatandaş sızlanıyor. On bir tane şehir çökmüş. Ben önce ziyaret etmeliydi. Hayır. Fatih Bey efendi bunu Ama yapacak. Ama bu müziyor. insani ilişkiler siyasette çok önemlidir. Tayyip Bey de bunu geçmişte siz daha iyi bilirsiniz bakalım e, 2000 yılında herkesi ziyaret eder. Partiye davet eder. Ev ev gider. Evet. Şimdi tabii çok daha yok. Ama benim asıl sormak istediğim ne biliyor musunuz? Şimdi 2000'lerin Erdoğan'ı, ben de o dönem kendisiyle de yakın ilişkin vardı, görüşürdük, ederdik. Evet. Hatta siyasi yasaklı olduğu, infazlandığı da bir dönemdi. Biz her türlü siyasi infazı karşı olduğumuz için ona da karşıydık o dönem. O da bir ayrı tezgahtı, o da bir ayrı tartışma konusu. Hep Erdoğan kendinden olmayanları kazanmaya çalışırdı. Sayın Bakan daha iyi bilirsiniz. Liberaller. Solcular, milliyetçiler, yani gidip de geriye kafayı çevirip de illa milli görüşleri daha çok kazanayım değil, karşı taraftan alayım, karşı taraftan alayım. Şimdi baktığımda aynı durum Kılıçdaroğlu'nda var, Erdoğan'da yok. Kılıçdaroğlu'nda karşı taraftan kazanayım, ülkücülerden, CHP ülkücüler dedi, ülkücülerden kazanayım, hı hı. Ee, Müslüman demokratlardan kazanayım. Hep oraya doğru ağırlık veriyor, tam 2000'li yıllarda Erdoğan'ın yaptığını yapıyor. Fakat Erdoğan ise öyle sanki kısılmış ki, bunu genel bir siyasi analiz olarak soruyorum. Geriye dönüyor, kendi küçük parçalarına dönüyor veya para dönüyor, yeniden refaha dönüyor. Yani gidip de solcuları kazanayım, Kürtleri kazanayım, liberalleri kazanayım şeyini bırakmış. Giderek böyle sanki o kendi eski 2000'den önceki iç dünyasına doğru çekiliyor gibi. Yani bir jeolog olarak zor ama bir argeci olarak bu biraz argeye uymayan bir şey değil mi? Yanlış bir şey yapıyor. Sanki Kılıçdaroğlu daha iyi bir şey yapıyor. Yok, Karşı siz, taraftan. Sizin analizinizde eksiklikler var. Şimdi rahmetli Erbakan hocam iktidara geldiğinde. Erbakan da öyle yapardı. Hep karşıdan almaya çalışırdı. Oraya almaya çalışırdı. Gayet tabii. Nasıl iktidar oldu? İktidar, bizim en son iktidar olduğumuzda aldı, yardımcısınız aldığımız oy yüzde 22 civarındaydı. Şimdi bunun tamamı Erdoğan Beyefendi'ye oy vermiş olsa bile Cumhurbaşkanımıza yüzde iki Erdoğan Bey ne bekleyecekti Sayın Cumhurbaşkanımız? Yani bunlar çocuğu olsun artsın onlar mı bana oy versinler? Demek ki o çekirdeğin dışında birilerini daha ikna etmeliydi ki hükümeti güçlü hale getirebilsin. Bu tabidir. Yani bir çekirdek vardır bir de belli şartlarda onlara da belli ölçüde onların e, yaşamlarına, Uyabilecek Ama bir Ertan ortam hazırlanıyor. Ama çekirdeğin içinde kaldı. Öyle olmadı. Yani daha çok böyle İslami gelenekteki partilerle evet. dolduruyor yani. Öyle olmadı. İçindekilere bakarsanız. Dış çeşitlilik hiç, var. Hayır bürokratların çoğuna bakarsanız işlerinde birçok e, ortanın solu, sol, CHP'den gelen kişiler de var. Şimdi geri çekilme döneminde 20 yıllık proses kimi cumhurbaşkanı ya da başbakan yaparsanız yapın bir yıpranma sürecine girer. İlk ayrılanlar da çekirdekten olmayanlar olur. Bunların ayrılması tabidir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaseten yaşadığı sıkıntı burada başlıyor. Şimdi e, yani büyüme süresindeki şeyi ANAP da uygulamıştı. Şunun anlamı neydi? 4 eğilim. 4 eğilim. O olmasaydı sağ iktidara gelemezdi. 4 eğilimi toplayarak. Ama şimdi Cumhur'da 4 Eğilim'de. eğilim yok. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun teknik olarak uygulamaya çalıştığı Allah için de çok büyük bir sabrı var. Ben takdir ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu dışında kim olursa olsun Millet ittifakı dağılırdı diye düşünenlerdenim. Hmm. Müthiş bir sabrı var. Bu da siyasette önemlidir. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun da etrafına ana çekirdekten olmayan belli siyasileri almak için gayret göstermesi kadar da tabii bir şey yok. Belki gelecekte biz de bunu yapacağız. Kılıçdaroğlu stratejisini doğru görüyor musunuz? Efendim? Kılıçdaroğlu stratejisini doğru görüyor musunuz? Sonuçla ben olaylara sonuçları itibariyle bakarım. Doğru çıkmıştır. Bütün o parçaları yan yana tutabilmiştir. Takdir edilecek bir strateji izledi. Sabır gösterdi. Ha başarıya ulaşır ulaşmaz başka bir şeydir. Ama siyaset dediğimiz şey biraz da uzlaşma sanatıdır. Bunu göstermiştir. Şimdi gelecekte de İlla herkes çocuk doğursun, nüfusumuz artsın, hep milli görüşten kişiler bize oy versin de biz iktidara gelelim gibi bir düşünce olmayacaktır bizde de. Bu bir açıdan iyidir. Karpuz gibi ikiye bölünen ülke bu sefer kutuplaştırır ülkeyi. Çok bir adım öteye gidersiniz, bir adım öteye gidersiniz. Ondan sonra bölünme noktasına kadar gidecek merhalelere ulaşır. Buna ihtiyaç yoktur. Herkes bu ülkenin çocuklarıdır. Herkesin rahat nefes alacağı kanun düzenlemelerinin tamamını yapmak mecburiyetindesiniz. Refahı herkes için adaletli bir biçimde dağıtmak mecburiyetindesiniz. Bunu yapmadınız mı? İlla kendi adamımı alıyorum dediniz mi? Kayırmacılık çıkar. İslamiyet'te de bu doğru değildir. Emaneti ehline vermezseniz yanlış olur. Bunu da samimi olarak birkaç şeyle ben söyledim. Bizim tenkitlerimizi söylememiz demek... Ak Partiye kötülük değildir şimdi. Bir yanlışın düzeltilmesidir. Yani afatın başına çok değer verdiğim ilahiyat fakültesinin bir elemanını koymak gerekmezdi. Uzay sanayide danışman olarak. Ödemiş'in, Ödemiş Yüksekokulu'nun iki yıllık sebze bölümünden mezun olmuş adamını getirmek gerekmezdi. Ya işte AFAD örneğinde gördük. Depremde çuvallanmadı Değilmedi. mı Allah aşkına? Biz, ve biz, Sayın biz bunları rahatlıkla ifade ettik. Siz galiba ittifak içinde ittifak değil, ittifak içinde muhalefet olacaksınız. Efendi her muhalefette şey vardır, bereket vardır. Eğer ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında oturduğu koltuktan korkmayan kişiler olsaydı bu kadar olmazdı. Etrafınızda bin tane adam sizi her gün methediyorsa bu iş insanidir. Siz de olan, olan ben neymişim demeye başlarsınız. Şimdi i̇şte aklıma ne geldi? Sayın Bakanım Sayın Erbakan evet. 70'li yıllarda Adalet Partisi, evet. CHP vesaire ko ko koalisyonlara girerken başbakan yardımcısı vesaire ko ko koalisyon da iyi çektirirdi. Şimdi onu hatırladım. Çocukluk yıllarından, teenage yıllarından evet. yani koalisyon içinde gerekiyor. bile bir muhalefet yapardı. Hep. Evet. E şimdi araya gitmem gerekiyor. İzleyiciler de Sayın Bakanımızın ne söyleyeceğini çok merak ediyorlar. E, merak etmeyin Sayın Bakanımız Yüksel Yalova. ben en sonda değerlendirme yapmak istiyorum dediği için e, sonda ona söz hakkı vereceğiz. Özellikle e, Doğan Bey de buradan bir başka yayına katılacak keza. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Yenilerle Fa Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal bizlerleydi. Bir kez daha çok teşekkürler. Çok ben merak teşekkür edilenleri, ediyorum. iddiaları evet. doğrusunu öğrenmek amacıyla size sorduk. Siz de yanıtladınız. Ama evet, yok, e, sağ ol, lafınızı bitirmeyin. Bir şey anlatmadan gitmem buradan. Tamam. Şimdi evet. dedim ya e bizim varlık sebebimiz vatandaşımıza bir şey anlatmak. Bugünlerin en önemli problemlerinden biri nedir biliyor musunuz? Susuzluk. İktidara kim gelirse gelsin elimizde sağlam veri var. 61 tane ilde kişi başı kullanılan su miktarı azalmış. Kişi bir konu. Çok ciddi. 53 ilde de yeraltı su seviyesi çok düşmüş. Herkes dalgıç pompalarla su çekiyor. Ama bunun dışında söyleyeceğim çok daha önemli. İktidara kim gelirse gelsin bu söyleyeceğim iki tane sözleşmeye lütfen dikkat etsinler. Evet. bu ve Arhus. 98 ve 99'da imzalandı. Bu iki sözleşmede e, görüntü itibariyle şeydir. E, bir çevre sözleşmesidir. Ama ben bütün bu maddeleri tek tek inceledim. Bize evet. söylediği şu Avrupa'nın. Diyor ki, Espu'yu anlatıyorum özet olarak, sınır aşan suları Avrupa Birliği'ne girmeniz için... Araya bu, gitmem e, gerekiyor. E, Aranın ardından söz hakkı verelim. Özellikle iktidara her kim gelirse gelsin. İki tane sözleşmeye dikkat etmek mecburiyetindedir. Espu ve Arhus. Bu iki tane isim aslında kasaba ismidir İskandinavya'da. Anlaşma orada yapıldığı için hem Avrupa Birliği hem Birleşmiş Milletler gözetiminde çok saf gözükmektedir. Bir çevre sözleşmeleridir. Ama bunun bütün altyapısını incelediğimde ESPO'da şunu gördüm. Diyor ki Avrupa Birliği'ne eğer girmek istiyorsanız sizin nehirlerinizin uluslararası nehir olduğunu kabul etmek durumundasınız. International River diyeceksiniz. Hı hı. Halbuki biz stratejik olarak sınır aşan su diyoruz. Sınır aşan suyla uluslararası su arasında çok büyük fark var. Sınır aşan sularda hükümran ülkemizdir. Sınır aşan sularda da Avrupa Birliği özellikle bunu istiyor. Yönetimi bana bırak diyor. Peki ne yapacaksınız? Doğu ve Güneydoğu'da susuzluğun gitgide arttığı bir dönemde bütün nehirleri hatta Türkiye'deki Meriç, Ergene dahil Karadeniz tarafındaki Aras, Çoruh dahil tamamının yönetimini Avrupalı bir konsorsiyuma vereceksiniz diyor. Evet. Bunu verdiğiniz zaman peki ne olacağı söyleyeyim. Bizim normal şartlarda e, teamüller 350 metreküp saniye su vermektir. Fırat ve Dicle'den. Geçmişte e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye ile iyi günlerinde bu bir jest olarak 500 metreküp saniyeye çıkartılmıştı. Hı hı. Ama dikkat edin öyle ince bir şey söyleyeceğim ki adam diyor ki 9. maddesi aşağıda. Bu sudan diyor, komşuların ve İsrail'in de hakkı vardır. Ben e, haritayı en son inceledim. Şimdi bir Kobani, herkes merak ediyor ya, niye Kobani? Kobani, e, Ayn el-Arab, orijinal ismi, orada Fırat'ın girişi var. Fırat girer oradan, Suriye'deki Tapka Barajı'na, Tapka Barajı'nın emniyetini almak için Münbiç, PYD ve PJK, PKK tarafından işgal edilmiştir. Yani Tapka Barajı'nı da garanti alıyorlar. Çıkışı da aynı şekildedir. Ve e, Şaddu'l Arap'a gidecek yerde aşağıya doğru boru hatlarıyla 638 kilometredir. Ben onun projesini de hazırladım. Böyle bir şey yaparlarsa kaç kilometredir evet. bileyim diye. İsrail'in de hakkı vardır diyor. Şimdi Avrupa Birliği'ne girdiğiniz andan itibaren suların hakimi siz olmuyorsunuz. Başka bir şey daha. Arhus'ta diyor ki Doğu ve Güneydoğu'da yapılacak bütün yatırımların izine alınması gerekir. Peki ne olacak? Eğer diyor oradaki herhangi bir vatandaş çevresel sebeplerle adı çevreseldir devletin yaptığı bir yatırıma itiraz ederse bu mahkeme sonuçlarına kadar devlet o yatırımı durdurmak mecburiyetindedir. Diyelim o mahkeme bitti. hakim değilim bunlara. Evet pek evet, bir detaylar var. Ama bu Hı. çok önemli. Çünkü diyor ki e, en küçük birinin itirazında ya da bir STK'nın itirazında mahkemeye verecekler. Mahkeme sonuçlanana kadar yatırım olmayacak. Düşünebiliyor musunuz? Bir sözleşme ile Türkiye'nin kendi hükümran olduğu bir bölgede hükümranlığı Avrupa Birliği'ne devrediyorsunuz. Bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sulamamız gereken 1 milyon 788 bin hektar arazimiz var. En son 288 bin hektardı. Buna şimdi Ilisu Barajı, Silvan Barajı eklendi. Eğer tamamlanırsa sulama olarak 500 bin hektara çıkacak. Ama hala 1 milyon 288 bin hektar sulamaya muhtaç. Evet. Durdurmak mecburiyetindeyiz. Durdurmak mecburiyetindeyiz. Cümlen bitmedi. Peki. Ne olur beni bir daha nerede bulacaksınız? Dolaşıp duruyorum. Bunun gerekçesini anlatayım. Bu su peki baraj arkadaşlar diyebilir ki bu ya sınırlardan aşıp gidiyor. Nasılsa gidecek. Biz Birleşik Barajlar Projesi diye bir proje geliştirdik. Keban'dan aldığımız suyu çünkü özellikle karın yağmurun çok yağdığı dönemlerde kapakları açarsanız lüzumundan fazla su gider. Taahhütlerin dışında. Bunu engellemek için Keban bir örnek olarak yaptık. Keban'dan aldığımız suyu Öncelikle Yamula Barajı'na ulaştıracağız. Ulaştırırken iki yerde elektrik elde ediyoruz. Yokuş çıkmalarda elektrik sarfiyatımızı, pompajların yerini bilebiliyoruz. Evet. Oradan hırfanlı Barajı'na ulaşacak tekrar evet. elektrik elde edeceğiz evet. ve Konya ovasını soluyacağız. Şimdi Sayın Ayda ben Benim diyeceğim bu kadar biliyorum tahammül edemezsiniz. Yok şöyle değil evet. aslında maalesef konular kararlı. güncel olunca evet. şey oluyor. Evet. Aslında çok değerli konular. Bunlar Bunlara vakit Bunlar Bunların anlatıldığı bir toplantı şiştaplar. yapalım. Bizi lütfen bunun için çağırın.